Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir asfal 8 bölümüyle beraberiz. Uzun süredir asfal 8 videoları gelmiyordu arkadaşlar böyle konuştuğum. Bugün beraberiz yine Nihilis hesabındayız Arkadaşlar bugün çok güzel sürprizlerimiz var ama birazcık da kötü, kötü haberlerim var sizlere. Önce güzelden başlayayım bugün en sevdiğim markanın 3 arabasını alacağım arabasını alacağım Ondan sonra bir tanesi de arasında en sevdiğim marka arkadaşlar hani o markanın en sevdiğim modeller doğrusu hemen şimdi yorumlar açık arkadaşlar Hemen yazın bakalım sizce ben hangi arabayı en çok seviyorum. Hangi araba modelini. Hani Bugatti Veyron gibi örnek de verebilirsiniz. Veyron'u da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar güzel haberim buydu. Bir de kötü haberimden bahsedeyim şimdi sizlere. Arkadaşlar şu an 95 milyon yazıyor. Eksi 95 milyon. Nasıl bir şey bu anlamadım ben bunu arkadaşlar bilgisayarı tekrardan bulut hesaptan aktarıyordum hani bilgisayarda tekrardan oynamak için birazcık bir şeyler karıştı falan arkadaşlar sonra arabalarım gitti bu da gitmezler şimdi arabalardan size bir göstereyim yani bakın ne gitti kariyerde oynatıyorum normalde bakın bu araba bende var daha önceki yollarından da görmüşsünüzdür hatta bu da kanatı da var. Max ve Pro yazıyor arkadaşlar. Ama kapalı araba. Hiç araba normalde Max ve Pro olamaz arkadaşlar. Biz evet arkadaşlar. Bakın ha. Max Pro. Normalde hiçbir arabanın öyle olmaması lazım. Zaten araba alır kendisi gösterecek. Bir de param artıya çıktığımda bunları aldığım zaman size videosunu atacağım. Bakın arkadaşlar. Buradan... Hani alabiliyoruz. Parayla satın alabiliyoruz. 4.5 milyonluk alıyoruz. Ama bizimki x95 milyon hatta 95 milyon değil x115 milyonlu buraya kadar düşürmeyi başardım. Evet. Arkadaşlar şimdi ise ee, arabalarımızı alacağız yorumlarda yazmışsınız dran gerbayı azamı tahmin etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar buradan seçelim. Bu arada arkadaşlar bayağı bir şey değişti hani sadece ana yeri değişmedi oyunun BMW'ye girdik. Bu arada arkadaşlar altını alamadığım için şu kaynaştırma puanlarıyla alacağım. Param artı da olmadığı için Hemen almamıza geçelim. Evet arkadaşlar bu arabayla da video atmıştım diye hatırlıyorum. Bu da Max. Gördüğünüz gibi BMW'nin bir modeli. Evet arkadaşlar. ilk olarak BMW i8 i alalım. 170, 170 bin kaynaştırma puanı. BMW i8 sonra arkadaşlar buradan 430 binlik BMW BMW CSL Homa G ne? Evet arkadaşlar bu, ara bu arabanın adı Homa G ben bundan sonra bu arabanın takma adı Homa ne? Bu varmış arkadaşlar Bununla gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araba da de varmış. Motoru geçelim. Ve 1 milyonluk istediği BMW M2 arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Bunu da alıyorum. 600 binlik bir para kaldı. Benim en sevdiğim model arkadaşlar BMW i8 şöyle çok havalı duruyor bana göre Evet arkadaşlar Bir de şunları değiştireceğiz bugün yani önce şunları başlar arkadaşlar burada set set var hani böyle yapabildiğimiz 2000 istiyor kaskı bundan Hani set olarak Pantolona, eldiveni, ayakkabısı filan. Set burada zaten görüyorsunuz. 2000 elmas gibi bir şey. A yazan şeyden. Ama onun yerine biz buradan kaskımızı alacağız. Hep 8500 en beğendiğimi alacağım arkadaşlar. Bir bakalım. Bak arkadaşlar bu çok güzelmiş. Meastro kaskı. Çok güzel. Gel bana. cazcima maskesi, koca kafa kaskı <gülüyor> Koca kafa kasık alalım. Ve son olarak bu benim en beğendiğim bu. Şaka şaka koca kafa kaskı çok büyük gösterdi. O zaman şunu alalım arkadaşlar. Al alabilirsek. Olabilirsek bunu alalım. Niye almadım? Almadı. Neyse arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim bu puanları bunları dünya liginden to topladım. Orada bu bunu alım arkadaş. Kaynaştırma, kaynaştırma puanını da oradan topluyorum. Sonra bu 115 milyondan 95 eksi 95 milyona kadar düşürdüğüm paramı da oradan kastım arkadaşlar oradan en üst seviyesine çıkarsanız dünya liginin 300.000 para bir de 300.000 kaynaştırma puanı veriyor veriyor yani haftalık genelendiği için her hafta en üst seviyeye çıkarsanız hafta iki haftada yani 600.000 gibi güzel bir haftada bile 300.000 Elde etmek çok zor yani normal oyunlarda ama Bir haftada çok kolay bir şekilde elde edilebiliyor. Şimdi arkadaşlar bunlara geldik. Bunlardan Bir dakika şurada kuşan dememişiz sanırım. Kuşan demediğimiz için kuşanmamış. Kuşanırsak daha güzel olur bence arkadaşlar. Böyle maviş maviş kuşanmayalım. He. Şimdi arkadaşlar buna geçelim. Bunda ne hangisini alsak? Bunun ağızı acaba hangisi? Abi çok güzelmiş sokak genci kostümü. Şurada güzelmiş arkadaşlar. Ben bunu alacağım. 18500'e. Bunu alalım arkadaşlar. bunlar arkadaşlar pantolon 8500 istiyor param yetmiyor elveni de 8500 da 8500 benim 5546 işte bu paradan kaldı o yüzden alamıyorum bir arkadaşlar şu armoryu değiştirebiliyorsunuz bunu Şöyle buradan bir sürü ülke var Amerika, Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore. Birçok devlet var. de var. Türkiye'yi kullanalım. Vietnam bile yapmışsınız. Azerbaycan yapmışsınız. Şöyle çıkalım arkadaşlar ve oyna diyelim. Evet arkadaşlar kariyerde. Oynarsak arkadaşlar o arbalarımızla oynayamayacağımız için dünya liginde oynayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane dünya ligi var ve ben bunda üst seviyedeyim. 4 gün 6 saat kalmış. Yani yenilendiğinde tekrardan oynayabileceğim. Oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu bunda arkadaşlar 11 gün 6 saati var. Bunu da hiç oynamamışım. O yüzden bunu da oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi motorla yarışmayacağımız için. Hemen BMW. ilk önce BMW X8 oynayacağım arkadaşlar. BMW X8. X8 X8 X8 X8 8 X8 geçmeyelim x 8'i seçelim arkadaşlar. Yarışalım. İnşallah sevdiğim bir harita gelir. Oyuncularımız bekleniyor. Yeni kostümümüzle, yeni kaskımızla sağımızdan çıkıyoruz. Birisi bulundu. Birisi daha bulundu. Birisi daha bulundu. Birisi daha bulundu. 4 kişi bulundu. Birisi Japon arkadaşlar. Japonya yani büyük ihtimal. Ama birisi de Rus geldi. Yani arkadaşlar kasklarını öyle takmışlar da. Tabii ki bilmiyorum yani. Türk mü Rus mu? öyle. 7 kişiye şu an var. Oo yani birazcık sevdiğim Barta. barita. Bu biliyorum. tek tur mu? Diğer oyuncular bekleniyormuş. Üçümüz yürüyoruz böyle yani. Hı. Diğer oyuncular bekleniyor aynı. Alp. Ay, Karlı bir arazi. Şey, Bir tanesi de mod hayır köşeye sıkıştırdı beni. Şöyle tur bulayalım artık da. Aga be onu ben alacaktım. Adamların araba uçuyor. Bizimki tabi daha yeni olduğu için arkadaşlar. O kadar hızlı gidemiyor. Bak önüme kırıyor adam sürekli. sen şimdi görürsün. Görün yıldızlar amek. Hadi hadi hadi. Vur ama artık. adam geçti arkadaşlar çok güzel Hemen turbola, hemen turbola. Şu adama da yetişmek istiyorum. Hayır, kaydıramadım. Şuneleri girmem gerekiyor. <gülüyor> tur boladım. Hadi, hadi, hadi. Beş arkadaşlar. Tek bir tur. Ustan indi. Hayır, takla atmayacaktık. Takla atmayacaktık. Rüzgârlık. <gülüyor> en yapmayalım dördüncü bitireceğiz. En yapmazsak dördüncü inşallah. Hadi, hadi, hadi dördüncü yüz. Sonuncudan geldik dördüncü olduk. Arkadaşlar da araba yeni olduğu için o kadar hızlı gitmiyor. Bir de zaten birinci maşallah nitro, çifte depo hepsinden almış. Ben onları alsam Ben de katalım. Geç diyelim. 174. Evet arkadaşlar. Şimdi arabamızı yükseltiyoruz. Buraya geliyorsunuz. Orada böyle nitro işareti var. ve yukarıya doğru okarına basıyorsunuz. 38 bin kaynaştırma puanı ile ivmemizi geliştiriyoruz. Bu bölümden ma kaynaştırma puanı harcadık arkadaşlar. Sonra aşağı ineceğiz. Suspensyon gerek yok. Hakimiyet. Hakimiyete bir tane veriyoruz. Ve Nitro'yu da bir tane veriyoruz. BMW 8'imizi güçlendirdik. Evet arkadaşlar. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.